Şu anda Londra'da Dulwich Resim Galerisi'ndeyiz. Rembrandt'ın penceredeki kız tablosuna bakıyoruz. 1645 yılında yapılmış olan bu resim sizi kendine bağlayan türden bir eser. Bir kafede otururken gözlerinizi etrafınızdan geçen dünyaya dikersiniz. Bu kız da resimde bunu yapıyor gibi görünüyor. Ve pembe yanakları, sanki uzaklara dalıyormuş gibi. Bu resmi izlemek sizi sanki bu kızın baktığı hayali bir senaryoya koyuyor. İleri bir adım attığınızda sanki kızın gözleri sizi takip ediyormuş hissini veren portrelerden biri bu. İster istemez kıza gözlerinizi dikip bakıyorsunuz. Çünkü resimde pek de fazla ikincil unsur bulunmuyor. Küçük bir arka planımız var. Yani penceredeki kızın nerede olduğunu veya ortamın soğuk mu olduğunu gerçekten bilemiyoruz. Bir çıkıntıya farklı bir şekilde yaslanmış bir kız. Peki o arka plan nedir? Fonda bir şey olmamasına rağmen kız hala çok büyüleyici. Pembe yanaklar. Sıcaklık nedir diye düşündürüyor insanı. O yanaklara sahip olmak için ne yapıyordu acaba? Her zaman yüzünde o pembelik var mıdır? Ve kızın yaşı. Ona ilk baktığımda genç bir kız olduğunu düşünmüştüm. Daha uzun baktığımda ise bir çeşit bilgelik görüyorum. Boynunda altın bir zincir var ve onu tutuyor. Kıyafetinin belirsizliği tüm bunları sorgulamanıza neden oluyor. Bir gece elbisesi mi? Hizmetçi bir kız mı? Buradaki elbette Ramrant'ın etkisi. Psikolojik olarak kızla ilgilenmenizi sağlıyor. Arka plana ev koymamış. Hatta en ilginci eserin ismini düşündüğümüzde bir pencere bile koymamış. Ve resimdeki kızın kaç yaşında olduğunu ya da kim olduğunu tam olarak anlatacak bir kıyafet bile vermemiş. Basitçe kendi tarzında çizmiş. Anlamlı dudaklar. Gülümsüyor mu? Neredeyse Mona Lisa sorusu değil mi? Kız bize gülümsüyor mu? Yoksa gülümsemiyor mu? Gözlerini dikmiş bakıyor mu? Yoksa bizi mi izliyor? Kullandığı boya karakterinin renklerine bayıldım. Kuru, rahatsız edici bir boyama. Yanakları ve saçları ise daha aydınlık. Farklı alanları boyamayla kontrast yaparak, koyulaştırarak arka planı tekrar tanımlamış. Hatta küçük fırça darbeleriyle yaptığı, kızın dayandığı şeyin detayları, bluzunun kıvrılması ve o pembe yanaklar. Teni pembe ve dokunacak kadar yumuşak görünüyor. Ben de bu hissi uyandırıyor. Sürekli onu izlemek istiyorum. Resimde kızın ne yaptığını insanlar izlemek istiyor. Derler ki Rambrandt bu resmi yaptığında dairesinin penceresine dışarı bakacak şekilde asmış. Sokaktan geçenler resmi çok gerçekçi bulduklarından kız sanki penceredeymiş gibi yukarı doğru bakarlarmış. Resimde bir pencere yok ama resimdeki kız gerçek bir penceredeymiş. Belki de pencere gerçekten çizilmediği halde kız orada durduğu için bu ismi almıştır.